Erdiler ve Üzümlü'nüm, Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bir arıcı adayım. Ekibimiz 5 kişiden oluşuyor. Yazılım, donanım, arge, pazarlama ve arıcılık alanlarında uzman kişiler yer almaktan. Aslında bu işi elektronik mühendisi babam ile başladık. Sonraki süreçlerde ekibimizle yazılımla ilgilenen arkadaşım Mustafa ile okula tanıştık. Pazarlama uzmanı Mert Çoluk'un ile eskiden sadece yaptığım yerde tanıştık. Ben bir yandan çalışıyorken diğer yandan girişimimle ilgileniyordum. Ee, girişimimden bahsettikten sonra kendisi de ekibe dahil olmak istedi. Kocaeli Arıcılar Birliği Başkanı Hüseyin Bey ile tanıştığımız ise Kocaeli Belediyesi'nin girişimime sunduğu destek ile başladı. Hüseyin Bey ile e, hem iş birlikleri gerçekleştirerek aynı zamanda ekibe de dahil ederek arıcılık operasyonlarımıza başlamış olduk. Bizim hikayemiz ise, babamla pandemiden önceki süreçlerde arılar üzerine gerçekleştirdiğimiz muhabbetle süregelen bir meraklıkla başladı. Bu başlangıcın ardından literatür araştırmaları yaptık, daha sonrasında arıların nedenle öneme sahip olduğunu ve ne kadar bilinmezliklerle dolu bir dünyaya sahip olduklarını gördük. Araştırdıkça yeni bilgiler öğrendik, ve arı yetiştiriciliği kursuna gidip uzmanından arıların dünyasını dinlemeye karar vererek ilk somut adımımızı atmış olduk. Bizim temel amacımız aslında arılarla arıcıların iletişimini anlamlaştırmak ve iyileştirmek, Arı yaşam kuşlarına ve arıcıya ait faaliyetlerin optimizasyonunu gerçekleştirip iş yükü, zaman ve ciddi finansal kayıpları minimize etmeyi amaçlıyoruz. Biz tek topu olarak arı yaşamı ve arıcı kooperasyonlarına dair optimizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Problemlerimizde iki ana başlık yer almakta. Geneksel arıcılığın yaygın olması ve arı ölümlerinde gözlemlenen ciddi artışlar. Bu başlıklara ilişkin temel etkenlerde ise arı hastalıklarına ve zararların geç tespit edilmesi, bilinsizce kovan ilaçlama ve bakım operasyonlarının gerçekleştirilmesi, ani iklim değişimlerinin arıcıların tarafından takip edilememesi yer almaktadır. Bu etkenlerin çıktılarında ise ilaç katkılı arı ürünleri, insan sağlındaki negatif etkiler, iş yükü, bakım maliyeti, zaman kaybı ve ihracat düşüklüğü yer almakta. Pek bu bayılacı olarak asıl temel hedefimiz etolojik kuramını ele alarak hayvan davranışlarının anlamlandırılması, iyileştirilmesi ve insanların bakmak yükümlülüğü, olduğu hayvanların bakımına dair iş yükünün minimum seviyeye getirilmesi amaçlanmakta. Biz de bu yola dünyanın sürdürülebilirliği adına biyolojik kit noktasına sahip arılarla başladık. Çözüm akışımızın ilk aşamasında hastalık ve zararlı belirtilerine ait sensör verileri elde edilim. Sonraki aşamalarda ise verilerin depolanması, makine ve derin öğrenme algoritmalarıyla ara hastalık ve zararlı erken aşamada tespitti. ve uzman kişilerce işlenen verilerle optimum aracılık operasyon çıktılarının elde edilimi ve bu çıktılarında kullanıcılara iletilmesi yer almaktadır. Rakiplerimizin e, ürünlerini ele aldığımızda gelen arı sağlık bulunu tespitine yönelik ürünler bulunmaktadır. Arı hastalık ve zararlarına dair belirti tespitine yönelik modüler ürünler gözlemlenmemektedir. Hastalık ve zararların erken aşamada tespiti, arı yaşamı ve arıcılık operasyonlarının optimizasyonu ile özgünlüklerimizi oluşturmaktayız. Yerli üretim ve uygun fiyatlarla ticari sürdürebilirliği sektörel rekabette yer almayı hedefliyoruz. Projemizi geliştirirken, karşılaştığımız sorunları ele aldığımızda, veriye erişim engelleri ve genelsel aracı müşterilik profilinin yaygın olması olarak iki ana başlıkta toparlayabiliriz. Uygulamalı aracılık faaliyetlerine başladığımızda fark ettik ki, aracılığın yapıldığı yerlerde veriye erişimi çok kısıttı ve bunu yönelik geliştirdiğimiz ürünü revize ederek cesap protokolünü ele aldık. Geneksel aracı profilinin yaygın olmasını sorun olarak görmemizin başlıca sebebi ise teknolojiye dair oluşabilecek önyargılardır. Biz de ekibimizde yer alan ile acılar Birliği Başkanı referansı ile ürün fayda çıktılarını tescillendirmeyi, yerel aracılara tavsiye edilmesiyle güvenilir marka imajın oluşturulmasına hedef yolluk. Erken aşama girişimleri yönelik faizsiz finansmana erişime imkanı sağlayan paya dayalı kitle fonlarım sistemi ile bulucu kitlesine ulaşarak arıcılık ve ekosistem ile ilgili vizyonumuzu yatırımcılarla paylaşmak, erken aşamada bize güvenen yatırımcılarla birlikte büyüme fırsatı elde etmek istiyoruz. Gelişimimiz adına, fon arıcılığıyla yatırım olarak ihtiyaçlara göre tasarlanmış, müşteriye hitap eden ticari değeri sahip teknolojilerimizin ulusal ve uluslararası arıcılık endüstrisinde tek tubu olarak etki yaratmayı hedefliyoruz. Kısa vadeli defterimizi, ilk satışlarımızı gerçekleştirmeyi, hızlı bir şekilde modüler ürünlerimizi çıkararak da müşteri satışlarımıza inme kazandırmayı, şirkete ait yeni aralık yerleri oluşturup test süreçlerimizi ve üretimde kullanmayı, ARGE ve ticaretleşme faaliyetlerine yönelik süreçlerimizi hızlandırmayı, ikinci yatırım turumuza çıkmayı, orta vadeli defterimizde ise ARGE yazılım ve iş geliştirme alanlarımızdaki ekibimizi güçlendirmeyi, Türkiye'deki tüm arı ile ilgili birlikler ile iş birlikleri ve üyelerine satışlarını gerçekleştirmeyin. 3. türü yatırım, tırımıza çıkarak büyümemizi teybime büyüme kazandırmayın. başta abi olmak üzere diğer ülkelerde de iş birlikleri sağlamayı hedefliyoruz. Uzun vadeli hedeflerimizde şirkete ait ARGE departmanımızı oluşturmayın. arı ürünleri ile ilgili yan ürünlerimizi standartizasyonuna dair belgelendirme çalışmalarına başlamayı, seri A yatırımı almak için gerekli görüşmeleri başlatmayı, teknolojinin çeşitli hayvanlara entegrasyonu ile yeni sektörlere yönelik çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Dünya genelinde bu eritiminde 9 milyar dolar, arıcılık sektöründe 9.5 milyar dolar pazar ye sahip sahipken 94 milyon kadar kavans sayısı bulunmaktadır. Dünyada bal üretimiyle ikinci sırada yer alan Türkiye'de ise 3.5 milyar TL bal üretim değerine sahip bir, 90 bin kadar genelsel arıcı işletmecisi ve 9 milyon kadar da kovansiyeti bulunmaktadır. 110 katma değer oluşturmayı hedeflediğimiz sektörlerde arı zayıf özü, polen, propolis ve arı sütü sektörleri yer almakta. B2C hedef kitlemizde arıcıların iş şeklini, zaman ve maliyet kazancını hedefliyorken B2B hedef kitlemizde ise Arı ürünleri insanlar standartizasyonuna dair katkı sağlamayı, arı ve arı ile ilgili ihracatın arttırılmasını hedeflemekteyiz. Müşteri kanallarımızı doğrudan online, distribütör ve STK kanalları oluşturmakta iken, yıllık kiralama ve aylık abonelik satışlarımız ile gelir yapımızı oluşturmayı hedefliyoruz. Dediğimiz her üç besinden birini oluşturan bu küçük canlar, dünya bitkilerinin doksanı oluşturmaktadır. Dünya tarım değerine 265 milyar euro katkı sağlamaktayken son 10 yılda %60 oranlarında arı ölümleri gözlemlendir. Bal sektörünün öncelerinde yer alan Türkiye'de ise 150 binden fazla aile arıcılıkla uğraşmaktayken son 3 yılda %42 oranlarında arı ölümleri gözlemlendir. Uzun lafın kısası, günden güne arılarımız ölmekte ve bu da günden güne gıda kıtlığına yaklaşır olmamız demektir. Dünyamızın sürdürebilirliği adına arılarımıza sahip çıkmalıyız. Bu değerli sorunlara küçük çözümlerle başlangıçlar yapmanın dünyamız adına ciddi yaşamsal değerlere sahip olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple değerli yatırımcılarımızın katkılarıyla hem arılara hem de arıcılara hitap eden teknolojilerimizle küresel etki yaratmayı hedefliyoruz.